Mavi Kanatlar Teknoloji, Temmuz 2020 tarihinde Austin Teknopark bünyesinde kuruldu. Kuruluş misyonumuz, emniyetli, yasal ve etkin insan sava aracı operasyonları için bilgi ve teknoloji çözümleri geliştirmek. Şirket faaliyetlerimizin ana odağında insan sava araçları ve insansız hava araçlarıyla ilişkili her türlü ürün ve hizmetler var. Sektörün bütününe baktığımız zaman, bugün dünyada insan sava araçlarıyla ilgili faaliyet gösteren kişileri ve şirketleri, dört grupta inceliyoruz. Birinci grupta, insan insansal araçlarını ve bunlara bağlı donanım ve yazılımları tasarlayan, üreten, satan ve bakım onarımını yapan kişiler ve şirketler var. İkinci grupta bu sistemlerin kullanıcılarının yani pilot ve mürettebatının eğitim ve yetkilendirmesini yapan kuruluşlar var. Üçüncü grupta bu sistemleri kullanarak müşterilerine hizmet sağlayan birincil hizmet sağlayıcılar var. İnsansal araçları ve bunlarla birlikte çalışan donanım ve yazılımları kullanarak farklı sektörlerdeki müşterilerine doğrudan hizmet sağlayan firmalar. Dördüncü ve son grup ise bütün bu üç grupta faaliyet gösteren firmaların toplumun ve devlet otoritelerinin bütün bu hizmetlerden en etkili şekilde faydalanmasını sağlayan ikinci hizmet sağlayıcılar var. Bugüne kadar yaptığımız proje ve danışmanlık faaliyetleri dışında en çok emek harcadığımız ve en üzerinde durduğumuz ürünümüz seyir defteri. Seyir defteri ve portalı bir platform olarak İnsan-sava aracı sektöründe faaliyet gösteren sportif amatör uçucular da dahil tüm kişi ve kuruluşlar için uçuş görevlerini planlayabilecekleri, planladıkları görevleri doğrulayabilecekleri ve bütün görev çıktılarını analiz edebilecekleri bir yönetim ve veri analitiği platformu. Seyir defteri platformu, kullanıcılarına yalnızca sahip olduğu fonksiyonlarla uçuş operasyonlarını, organizasyonlarını ya da görevlerini yönetme kabiliyetinden öte maddi olarak kazanç sağlayacak bir platform olarak geliştirildi. Bugün Türkiye'de kullanılan droneların sigortalanması yasal bir zorunluluk olduğu halde sigortalama oranı oldukça düşük. Bunun sebebi, droneların görev profillerinin içerdiği riskler nedeniyle risk primlerinin aşırı yüksek olması. Seyir defteri platformu sayesinde seyir defteri kullanıcıları bu sigorta hizmetlerine riskleri ölçülebilir ve yönetilebilir olduğu için çok daha düşük ücretlerle ulaşabilecekler. İnsansız hava aracı tasarımı yapan şirketler, insansız hava araçlarını sattıktan sonra kullanıcıların araçları kullanım deneyimlerini toplayarak tasarımlarını iyileştirebilecekler veya bakım onarımın garanti içi ya da garanti dışı yapılması konusunda gerçek bilgilerle karar verebilecekler. Seyir defteri projesini gerek COSGAP'ten aldığımız ARGE destekleriyle gerekse birlikte çalıştığımız firmalarla yaptığımız uçuşlardan elde ettiğimiz bilgi ve deneyimle birlikte geliştiriyoruz. Seyir Defteri Projesi'nin müşterileri, aslında insan aracı sektöründe çalışan tüm kişi ve kuruluşlar. Bunların içinde eğitim şirketleri, bunların içinde devlet otoriteleri, bunların içinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren herhangi bir ticari şirketi sayabiliriz. Beta versiyonunu yayınlamaya hazırlandığımız şu aşamada, öncelikle saha testlerini yapmak. Bunun içinde üniversiteler, ve farklı sektörlerden, farklı firmalarla e, bu ürünü deneyimletmek ve buradan gelecek geri bildirimlerle ürünü mükemmelleştirmek istiyoruz. Biz seyir defterinin zamanı gelmiş çok iyi bir fikir olduğunu düşünüyoruz.